Herkese Türkiye'nin Tarık Zafer haber kanalınızdayız. Benim Tarık Haber.com ana haber bültenimize başlıyor. Yaklaşık bizatihi bu ekranlarda günün en çok ilgi çeken gelişmeler tercihini paylaşacağız. Benim ana haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tarayacak olursak, Socarce Tarık Haber, Pinterest Tarık Haber, Ok Tarık Haber, TikTok Tarık Haber, TV Facebook Tarık Haber, LinkedIn Tarık Haber, Yay Tarık Haber, Tumblr Tarık Haber, Instagram Tarık Tarihi TV Haber, Reddit Grubu takip etmiyoruz. 28 YouTube tarik Haber yaptığıyla ya sosyal medya kanallarımızda tanışacak olacak değerli dostlar. Bir kolayda yayınladığımız, bir kolay kanalımız Tarık Haber TV'nin bize ulaşabilmesi. Tarık Genel Canlı yayında yazıp canlı yayın kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Değer izleyenler dikeyde yayınlıyız ki like kanalımız Tarık Haber hülyemizlere ulaşabilirsiniz. <Gülüyor> değerli izleyenler, ee... olayda yayınlayız değerli izleyenler, nonolive kanalımız Tark Haber TV'den bize ulaşabilirsiniz ve Twitch'de de yayınlayız değerli izleyenler, Twitch kanalımız Tark TV'den bize ulaşabilirsiniz. İzleyenler Twitter'da <gülüyor> yayınlayıp biliyorsunuz Twitter sohbet odaları var. Oradan bizi takip <Gülüyor> İlk haberimize geçiyoruz Değerli dostlar Özel hastanede kapağın görüntüler ortaya çıktı Hemşirelerin yoğun bakımda Yaptıkları şok ettiniz Tokat'ta akılamaz olay yaşandı. Özel hastanede skandal görüntüler ortaya çıktı hemşireleri hemşireler ağzını ve boğazını sıktı. Tokat'ta faaliyet gösteren özel bir hastanede yaşanan sağlık skandalı akıllara durgunluk verdi. Birinci yerinde olmayan ferşi hastanede biri kadın bir erkek olmak üzere iki hemşireyi uyguladı. Hemşireler cihazlara bağlı olduğu halde hastanın çarşafla yüzünü kapatıp elleriyle ağzını ve boğazını sıktı. Şok eden görüntüler kameraya an yansırken, Yaşayan olay yürekleri sızlattı. Haber. Haber. Güncel. Tokatta akıl almaz olay. Özel hastanede şikandal dal görüntüler. Hemşireler felçli hastanın ağzını ve boğazını sıktı. Tokatta akıl almaz olay. Özel hastanede şikandal dal görüntüler. Hemşireler felçli hastanın ağzını ve boğazını sıktı. Tokakta faaliyet gösteren özel bir hastanede yaşanan sağlık skandalı akıllara durgunluk verdi. Bilinci yerinde olmayan felçli hastaya biri kadın biri erkek olmak üzere iki nemşire şiddet uyguladı. Hemşireler cihazlara bağlı olduğu halde hastanın çarşafla yüzünü kapatıp elleriyle ağzını ve boğazını sıktı. Şoke eden görüntüler kameraya an be an yansırken yaşanan olay yürekleri sızlattı. Tokat'ta faaliyet gösteren özel bir hastanede yaklaşık 5 ay önce çekilen hastaya yönelik şiddet görüntüleri gündeme bomba gibi düştü. Hasta yakınları tarafından tesadüfen çekilen görüntülerde iki yoğun bakım hemşiresi bilinci yerinde olmayan felçli bir hastaya şiddet uygularken görüntülendi. Görüntülerde biri kadın biri erkek iki hemşire cihazlara bağlı olarak bilinçsizce yatmakta olan erkek hastanın çarşafla yüzünü kapatıp elleriyle ağzını ve boğazını sıktıkları, parmaklarıyla gözüne baskı uyguladıkları görüldü hasta yakınları tesadüfen çekti. Tokat'ta faaliyet gösteren özel bir hastanede 6 Temmuz tarihinde yaşanan olayda, Fransa'da yaşayan var, 62, tatil için geldiği tokat'ta beyin kanaması geçirdi. İlk müdahalesi devlet hastanesinde yapılanma yakınları tarafından özel hastaneye nakledildi. Burada yapılan operasyonun ardındanma yoğun bakım servisine alındı. Yakınları yoğun bakımda olduğu için görmelerine izin verilmeyen hastalarını, Yoğun bakım kamerasının görüntülerinin yayınlandığı servis dışındaki ekrandan izlemek istedi. Ekrana baktıklarında işe şok geçirdiler. Yoğun bakım hemşirelerinin yakınlarına şiddet uygulandığını görünce ekran kaydını alarak müdahale ettiler. Yaşadığı şiddeti izlediği görüntülerden öğrendi. Tedavisi devam eden May A'ya uğradığı şiddet uzun süre söylenmedi. May iyileşmeye başlayınca yakınları tarafından görüntüler kendisine izletildi. Masonu Tokat Cumhuriyet Savcılığında aldı. Ancak şikayeti üzerinde kovuşturmaya yer yoktur kararı verilerek geri çevrildi. Bu kez Sağlık Bakanlığına şikayette bulunarak Tokat Cumhuriyet Savcılığına yeni bir suç duyurusunda daha bulundu. Bu sırada hastane yetkilileri iki personeli işten çıkarttı. Psikolojim bozuldu. Tokat'ta yetkili merciler olayı sır gibi gizlese de İhliya Mağdur aya ulaşmayı başardı. Ama yaptığı açıklamada Olayın üzeri kapatılmak istense de hukuki haklarını sonuna kadar aramakta kararlı olduğunu söyledi. Ama yaptığı açıklamada felç geçirdi. Ambulansla devlet hastanesine geldi. 3 gün kaldım daha sonra özel hastaneye sevk ettiler. Orada da 13 gün kaldım. Şiddet gördüm. Yaşadıklarımı görüntüleri izledikten sonra öğrendim. Kendimi geldikten sonra izledim görüntüleri. Psikolojim bozuldu. Şikayetçi oldum ama bir şey çıkmadı. Takipsizlik kararı var. Delil yok denildi. Davayı düşürdüler. Hukuk mücadelemi sürdüreceğim. Ne gerekiyorsa o yapılsın. Bir bayan geldi bana kötü davrandı. Bağırdı, çağırdı. Daha sonra hemşire geldi. O da ağzıma bastı. Doğmaya çalıştı. Gözümü çıkarmaya çalıştı. Baldırıma devamlı darbe atıldı. Ameliyattan önce baldırım simsiyahı olmuş. Bayram günü çocuklar ziyaretime geldiler. Olayı bayram günü yaşadık. Ben onları görmedim. Onlar kameradan beni izliyorlarmış. Hemşire geldi. Darbetti. etti. Elimi ayağıma vurdular. Sağlık Bakanlığı'na dilekçe yazıp verdik. Cevap bekliyorum. Bunda bir şey yok. Yara yok dediler şeklinde konuştu. İlla. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Efsak... Ama haber temiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Gaziantep'te ilk derin gecesi yaşandı. Mililer yine kazandı. Önce İskoçya şimdi çek Çekya. Son dakika abone göre Ameli takımımız Şekkaya'yı daha devirdi. Gaziantep'te 2-1'lik garibiyet geldi. Arda Güler ise ilk kez Ay yıldızı formayı giydi. Son dakika abone göre Ameli takımımız Euro 2024 hazırlık hazırlığı kapsamında özel maçta ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumunda oynanan karşılaşmaya kutlu olsun büyük ilgi gösterirken müsaaklığa kazanan taraf 2-1'lik skorla Türkiye oldu. Millilere galibiyeti getiren kolleri Enes Ünal ve Hakan Çalhanoğlu kaydederken Cengiz'in de yaptığı iki, iki asistle yıldızlaştı. Arda Güler ise ilk kez milli formayı terletti. Spor Spor Milli takım Son dakika A milli takımımız Çekere'yi de devirdi. Gaziantep'te iki birlik galibiyet geldi. Arda Güler ise ilk kez A yıldızlı formayı giydi. Son dakika, A milli takımımız, Çekia'yı da devirdi. Gaziantep'te 2-1'lik galibiyet geldi. Arda Güler ise ilk kez ay yıldızlı formayı giydi. Son dakika haberleri, A milli takımımız, Euro 2024 elemeleri hazırlığı kapsamında özel maçta Çekia ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumunda oynanan karşılaşmaya futbol severler büyük ilgi gösterirken, müsabakada kazanan taraf 2-1 lig skorla Türkiye oldu. Millilere galibiyeti getiren golleri Enes Ünal ve Hakan Çalhanoğlu kaydederken, Cengiz Ünder yaptığı iki asistle yıldızlaştı. Arda Güler ise ilk kez milli formayı terletti. Son dakika haberleri, A milli takımımız, Euro 2024 elemeleri öncesinde hazırlık maçında Çeker'i konuk etti. Gaziantep'te dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmanın 90 dakikası büyük bir tempoya sahne oldu. Cüneyt Çakır'ın daha hakemlik kariyerini sonlandırdığı müsabakada kazanan taraf A milli takımımız oldu. Gaziantep Kalyon Stadyumunda oynanan karşılaşma hepimizle <gülüyor> ekibimizin iki birlik üstünlüğü ile sonuçlandı. Millilere galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Enes Ünal ve 70. dakikada Hakan Çalhanoğlu kaydetti. Çekyanın tek sayısı ise 56. dakikada Vajlav Cerni'den geldi. Bu sonuçla birlikte A milli takımımız Liglere verilen Dünya Kupası arasında İskoçya ve Çekya maçlarından galibiyetle ayrılmış oldu. Cüneyt Çakır'dan jübile. Cüneyt Çakır, hakemlik kariyerini bu maçla birlikte noktaladı. Tecrübeli hakem, karşılaşmanın 5. dakikasında oyunu durdurdu ve alkışlar eşliğinde kenara geldi. Çakır, Türk futbol tarihinde jübilesi yapılan ilk hakem oldu. Cengiz'in asistini Enes çok şık bitirdi. Rakip yarı sahanın ortalarında topla buluşan Cengiz Ünder, savunma arkasına sarkan Enes Ünal'ı gördü. Golcu oyuncu, açısının daralmasına rağmen yaptığı şık vuruşla topu ağlara gönderdi ve A milli takımımızı 1-0 öne geçirdi. Doğan Alemdar'ın şanssızlığı 1-1. Karşılaşmanın 56. dakikasında gelişen çeke atağında Vajlav Cermin'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşu kaleci Doğan Alemdar sektirdi ve top çizgiye içerek ağlarla buluştu. Hakan Çalhanoğlu'ndan harika gol. A milli takımımızın 70. dakikada geliştirdiği atakta Cengiz Ünder'in pası ile ceza sahası içerisinde topla buluşan Hakan Çalhanoğlu, dar açıdan yaptığı vuruşla kaleciyi avladı ve meşin yuvarlığa filelerle buluşturarak skoru 2-1'e getirdi. Arda Güler ilk kez ayıldızlı yıldızlı forma ile oynadı. A milli takım kadrosuna ilk kez davet edilen Arda Güler, ayıldızlı yıldızlı formayı da bu maçla birlikte terletmiş oldu. Güler, 67. dakikada oyuna dahil olarak ilk kez milli formayı giydi. Gaziantep'te 21 yıl sonra milli maç. Türkiye ile Çek'e arasında oynanan hazırlık maçında Gaziantep, 21 yıl aradan sonra yeniden milli müsabakaya ev sahipliği yaptı. Gaziantep, son olarak 25 Nisan 2001'de milli takımı ağırlamış, Camil Ocak stadında oynanan özel maçta Arnavutluk, Türkiye'yi 2-0 yenmişti. Galion stadında 2017'de açıldığından bu yana ilk kez milli maç oynandı. Gaziantep ve çevre illerden gelenler maça ilgi gösterirken yer yer boşluklar da görüldü. Ayrıca maraton tribününde yaklaşık 80 metrelik Türk bayrağı açıldı. Bu arada milli takım, maç öncesi ısınmaya kadına el kalkamaz pankartıyla çıktı. Samet Akaydın ve Onur Bulut ilk kez milli formayı giydi. Çekia karşısında ilk 11'de kendine yer bulan Samet Akaydın ve Onur Bulut, takım formasını ilk kez giydi. Samet Akaydin, savunma üçlüsünde Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ile beraber oynadı. A-Milli futbol takımının kalesini Doğan Alemdar korurken, orta sahada Onur Bulut, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu ve Eren Elmalı yer aldı. Teknik direktör Stefan Kups, kanatlar ve forvet hattında ise Cengiz Ünder, Doğukan Sinik ve Enes Ünal'a şans verdi. İlk kez A-Milli takıma davet edilen Arda Güler, Tayyip talha Sanuç ve Emirhan İlkhan yedekler arasında yer aldı. Millilerde ayrıca Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Zeki İçelik, Kerem Aktürkoğlu, Cenk Tosun, Berkay Özcan, İsmail Yüksek, Umut Kozok, Deniz Türüç ve Cenk Özkacar yedek soyurdu. Ay Yıldızlı takımda Emre Mor ve Ferdi olur sakatlığı, Melih Demiral, İrfan Can Kahveci ve Orkun Kökçü de FIFA talimatlarına istinaden, kulüpleriyle varılan karşılıklı mutabakat neticesinde kadrodan çıkarıldı. Sağ ayak bileğinde sakatlığı bulunan Kerem Aktürkoğlu, yine de müsabaka isim listesine eklendi. Çekia ile 11. randevu. Türkiye, Çekia ile tarihinde 11. Kez karşı karşıya geldi. Çekoslovakya'nın dağılmasının ardından Çekia ile ilk kez 1994'te özel maçta karşılaşan Türkiye, 4 resmi, resmi. 6'sı özel olmak üzere toplam 10 kez mücadele etti. Ay Yıldızlı ekip, bu maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Rakip filelere 13 gol gönderen A milli takım, kalesindeki 20 golü engel olamadı. Türkiye, son iki maçta Çekia'yı e 2-0'lık skorlarla mağlup etti. Ay Yıldızlı ekip ayrıca, Çekoslovakya döneminde yaptığı 10 maçta bir galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Ay Yıldızlılar attığı 5 gole karşılık 24 gol yedi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. A Haber devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Rus jetleri diplerine kadar sokuldu. Uçak kimleriyle gövde gösterisi yaptılar değerli yerler. Uçak gemileriyle gövde gösterisi yaptılar. Tehlikeli yakınlaşma yaşandı değerli izleyenler. Rus şirketleri diplerine kadar sokuldu. NATO ülkelerinden 5 uçak gemisi Atlantik ve Akdeniz'de tatbikat düzenledi. Tatbikatlarda dünyanın en yeni ve en büyük uçak gemisinin yanı sıra çok sayıda savaş gemisi, savaş uçağı ve binlerce asker yer alıyor. NATO, Rus uçaklarının Baltık denizinde gemilere emniyetsiz şekilde yaklaştığını duyurdu. İşte haberin detayları.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 Savaş uçağı ve binlerce asker yer alıyor. NATO, Rus uçaklarının Baltık denizinde gemilere emniyetsiz şekilde yaklaştığını duyurdu. İşte haberin detayları. NATO ülkelerine ait 5 uçak gemisinin de içinde bulunduğu çok sayıda savaş gemisi, Atlantik bölgesi ve Akdeniz'de tatbikatlar düzenliyor. NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Kasım boyunca yapılan tatbikatlar Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İtalya ve Fransa'ya ait uçak gemilerine çok sayıda savaş gemisi ve savaş uçağı eşlik ediyor. Bölgede savaş canları çalıyor. Rusya ve Amerika'nın ardından şimdidir. En korkunç bedeli öderler. Binlerce askerin yer aldığı tatbikatlarda Amerika Birleşik Devletleri'ne ait dünyanın en yeni ve en büyük savaş gemisi sayılan U.S.S. Gerald R. Ford uçak gemisi de katılıyor. Diğer uçak gemileri yine Amerika Birleşik Devletleri'ne ait U.S.S. George L. W. Bush. İngiliz LMS Queen Elizabeth, Fransız Charles de Gaulle ve İtalyan Cavour'dan oluşuyor. Bu uçak gemilerine Kanada, Danimarka, Almanya, Hollanda, İspanya, Fransa, Yunanistan, İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri'nden diğer savaş gemilerinin eşlik ettiği bildirildi. Tatbikatlarda denizaltılarla mücadele ve hava muharebe manevralarının yanı sıra deniz ikmal çalışmaları yapıldı. Ayrıca savaş uçakları bir uçak gemisinden kalkarak diğer uçak gemilerine inme çalışmaları gerçekleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri gemisi İngiltere'de, İngiliz gemisi Okyanusta, U.S.S. Gerald R. Ford uçak gemisinin tatbikatlardan sonra İngiltere'ye gittiği, F-35 uçaklarını taşıyan DMS Queen Elizabeth gemisinin ise Portsmouth limanından ayrılarak Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde tatbikatlar yaptığı belirtildi. Fransa'nın Charles de Gaulle gemisinin Akdeniz'de devriye görevi ve Orta Doğu'da terörle mücadele operasyonları yürüttüğü, İtalyan, Cavor ve Amerika Birleşik Devletleri'ne ait USS George W. Busk uçak gemilerinin de Akdeniz'de bulunduğu kaydedildi. George W. Busk gemisinden kalkan uçakların son haftalarda Litvanya ve Polonya'da devriye uçuşları yaptığı bildirildi. NATO sözcüsü Oana Lungescu, bu görev ve intikallerin NATO'nun müttefikleri hızla takviye etme ve NATO sınırları içinde güç sevk etme kabiliyetini gösterdiğini belirtti. lunges uçak gemilerinin caydırıcılık gösterdiğini ve denizde iletişim hatlarının açık olduğunu ifade etti. Rus uçakları 75 metre yaklaşmış. Öte yandan NATO, iki Rus savaş uçağının Baltık denizinde rutin operasyonlar yürüten NATO daimi deniz görev grubu bir gemilerine emniyetsiz şekilde yaklaştığını bildirdi. 17 Kasım'daki olayda Rus savaş uçaklarının müttefik güçlerinin iletişimine karşılık vermediği ve yaklaşık 100 metre yükseklikte gemilerin 75 metre yakınından geçtiği belirtildi. Rus uçaklarının NATO güçleriyle etkileşiminin yanlış hesaplara, hatalara ve kazalara neden olabilecek bir davranış olduğu vurgulandı. Aa, ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz <gülüyor> devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda olacağız. Şimdiden iyi seyirler diliyoruz efendim. Tarih geçen anlar yaşanında Cüneyt Çakır 5. dakikada son düzenini çaldı değerli izleyenler. Son dakika haberine Çakır Türkiye-Çekya maçının 5. dakikasında son düdüğünü çaldı. Türkiye seninle gurur duyuyor tezahüratlarıyla jübile yaptı. Son dakika haberine göre amil takımın 2024 24 öncesinde hazırlık maçında Çekya ile karşı karşıya geldi. Gaziantep'te oynanan karşılaşmanın 5. dakikasında hakemlik kariyerinin noktalarıyla Cüneyt Çakır geçil zemine veda etti. Çakır iki takım futbolcuların da sarılması ve taraftarların Türkiye seninle gurur duyuyor tezahüratlarıyla birlikte saat dışına çıktı. İşte detaylar. Spor. Spor. Milli takım. Son dakika. Cüneyt Çakır. Türkiye çeki maçının 5. dakikasında son düdüğünü çaldı. Türkiye seninle gurur duyuyor ilacı bile. Son dakika. Cüneyt Çakır. Türkiye çeki maçının 5. dakikasında son düdüğünü çaldı. Türkiye seninle gurur duyuyor tezahüratlarıyla bile. Son dakika haberleri, Ami milli takımımız, Euro 2024 ellemeleri öncesinde hazırlık maçında Çekia ile karşı karşıya geldi. Gaziantep'te oynanan karşılaşmanın 5. dakikasında hakemlik kariyerini noktalayan Cüneyt Çakır, yeşil zemine veda etti. Çakır, iki takım futbolcularının da sarılması ve taraftarların Türkiye seninle gurur duyuyor tezahüratlarıyla birlikte saha dışına çıktı. İşte detaylar. Son dakika haberleri, A milli futbol takım hazırlık maçında Çekia ile karşı karşıya geldi. Gaziantep stadyumunda oynanan müsabakanın 5. dakikasında ise oyun durdu ve hakem Cüneyt Çakır, yeşil zemine veda etti. Tecrübeli hakemin vedasında ise duygusal anlar yaşandı. Tarihe geçti. Türkiye Çekia maçını 5. dakikaya kadar yöneten Cüneyt Çakır, Kenara geldi ve Türk futbol tarihinde jübilesi yapılan ilk hakem olarak tarihe geçti. Futbolcular sarıldı. İki takım futbolcuları da tecrübeli hakemin yanına geldi ve kendisine sarılarak veda etti. Türkiye seninle gurur duyuyor. Stattaki taraftarlar tarafından ayakta alkışlanan ve Türkiye seninle gurur duyuyor tezahüratı yapılan Çakır'a Türkiye Futbol Federasyonu, TFF, Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından teşekkür plaketi verildi. Çakır'ın vedasıyla birlikte karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonu'ndan Hakel İllamcoğlu'nun yönetmeye devam etti. Görüntüler TVT Spor'dan alınmıştır. En çok aranan haberler. İli. Bu haber. Gültenimiz <gülüyor> devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Mut mu satacağız asgari ücret tepkisi oday oldu değerli izleyenler. Türkiye İş Başkanı Atalay'dan olay olacak asgari ücret tepkisi geldi. yetki yetkisiz herkes konuşuyordu dedi. 2023'ün yaklaşmasıyla birlikte asgari ücret zammı çalışanların en çok merak ettiği konu olmaya devam ediyor. Konuyla ilgili Türk İş, Bank Türk İş Bankanı Ergün Türk, e Türk İş Başkanı Ergün Atalay'dan Dikkat çeken bir çıkış geldi. Asgari ücret zammıyla ilgili tahminler hakkında konuşan Atalay, yetkili yetki herkes konuşuyor, konuşmanın ne faydası var dedi. Türk İş Başkanı Atalay, bazı siyasiler tarafından asgari ücretin dolar üzerinden ödenmesini istemesi konusunda kendisine telkinde bulunulduğu da söylenmiş. Finans, finans, ekonomi Türk İş Başkanı Atalay'dan olay olacak asgari ücret tepkisi. Yetkili yetkisiz herkes konuşuyor. Türk İş Başkanı Atalay'dan olay olacak asgari ücret tepkisi. Yetkili yetkisiz herkes konuşuyor. Gün yaklaşması ile birlikte asgari ücret zammı çalışanların en çok merak ettiği konu olmaya devam ediyor. Konuyla ilgili Türk İş Başkanı Ergün Atalay'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Asgari ücret zammı ile ilgili tahminler hakkında konuşan Atalay, yetkili yetkisiz herkes konuşuyor. Konuşmanın ne faydası var? dedi. Türk İş Başkanı Atalay'e, bazı siyasiler tarafından asgari ücretin dolar üzerinden ödenmesini istemesi konusunda kendisine terkinde bulunduğunu da söyledi. Asgari ücrete 2023 yılında gelecek zam öncesi tahminler peş peşe gelirken ezber bozan bir çıkış geldi. Türk İş Genel Başkanı Atalay'e, Asgari ücretle ilgili yapılan tahminlere çok sert tepki gösterdi. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari ücret tespit komisyonu görüşmeleri başlamadan asgari ücretle ilgili konuşulmasına karşı olduğunu belirterek, konuşunca ne oluyor biliyor musunuz? Zalim işverenler, satıcılar, üreticiler var. Asgari ücret lafı çıktığı zaman zam yapmaya devam ediyorlar dedi. Atalay, Güvenlik ve Savunma işçileri Sendikası'nın güvenlik iş, Esenboğa'da bir otelde düzenlenen dördüncü olan kongresinde konuştu. Taşeronların kadroya alınmasını istemeyen bürokratlar olduğunu belirten Atalay, taşeronluğu ucube sistem olarak tanımladı ve önemli bir kısmı 2019'da kadroya alınsa da sistemdeki bazı çalışanların kapsam dışında kaldığını anlattı. Kamuda taşeron işçilik kavramının tamamen ortadan kaldırılması gerektiğini dile getiren Atalay, emeklilikte yaşa takılanlar, evliyete, Meselesinin de çözüme kavuşturularak ülkenin gündeminden çıkartılmasını istedi. Bas bas bağırıyorum, Sayın Nebat'i duymuyor. İşçilerin gelir vergisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan ve Mayıs sonu, Haziran başında %27'lik vergi dilimine girildiğini kaydeden Atalay, bu sürdürülebilir, devam edecek adil bir sistem değil. Bas bas bağırıyorum, Sayın Nebat'i duymuyor dedi. Atalay, asgari ücret tespit komisyonu toplantılarının 5 ay öncesinden asgari ücretin tartışılmasından rahatsız olduğunu, kendisinin bu yüzden hiç konuşmadığını dile getirerek, şöyle devam etti. Asgari ücret şimdi konuşulun memur. Unut mevuru satacağız. 6 ay 5 beş ay asgari ücret konuşulur mu? Unut mu satacağız? Emek mi satacağız? 5 ay herkes konuşuyor. Yetkili yetkisiz. Konuşmanın ne faydası var? Konuşunca ne oluyor biliyor musunuz? Zalim işverenler, satıcılar, üreticiler var. Asgari ücret lafı çıktığı zaman zam yapmaya devam ediyorlar. İktidar muhalefet fark etmez. Asgari ücret konuşulduğu zaman yumurtaya, peynire, ete, süte zam devam ediyor. Ağzımı açmıyorum. Asgari ücreti görüşmeler başladığı zaman çıkıp konuşurum. Şimdi niye konuşayım? Dolar üzerinden asgari ücret isteğine sert çıktı, Bayıktır. Bazı siyasiler tarafından, asgari ücretin dolar üzerinden ödenmesini istemesi konusunda kendisine terkinde bulunulduğunu aktaran Atalay'e, Türk İş Başkanı, Türkiye'de Türk İş Başkanlığı yapıyorsa, dolar üzerinden asgari ücret istemez, isteyemez, Bayıktır. Bunu, söyleyenlerin suratına söylüyorum ifadelerini kullandı. Benim kervanıma katıl diyen siyasilerin de olduğunu bildiren Atalay'e, Türk olarak Türkiye'nin kervanında olduklarını, muhalefetin doğrusuna doğru, iktidarın yanlışına yanlış dediklerini belirtti. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Otomobilde matrah düzenlemesinde tarih belli oldu. Ana haber bürtelerimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Çok, çok konuşacak sonuçlar geldi. Fark iyice kapandı. Bir de sürpriz var değerli izleyenler. Seçimlere 7 ay gibi bir az süre kala seçim anketleri herkes herkes tarafından yakın, yakından takip edilmeye devam ediyor. AIF araştırma son yaptığı seçim anketlerinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Ankete göre AK Parti %30'un altında kalırken CHP yakın takibini sürdürdü. İler ise Cumhur İttifakı'nın oy oranlarının toplamında ise aradaki fark dikkat çekti. İşte son yapılan seçim anketinin detayları. Haber. Haber. Güncel. Son yapılan seçim anketinde çok konuşulacak tablo. Fark kapanıyor. Son yapılan seçim anketinde çok konuşulacak tablo. Fark kapanıyor. Seçimlere 7 ay gibi az bir süre kala seçim anketleri de herkes tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Alt araştırma son yaptığı seçim anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Ankete göre, AK Parti %30'un altında kalırken CHP ise yakın takibini sürdürdü. Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı'nın oy oranlarının toplamında ise aradaki fark dikkat çekti. İşte son yapılan seçim anketinin detayları. Türkiye seçim dönemine iyiden iyiye girdi. Herkesin gözümün Haziran ayında yapılması beklenen seçimler öncesi yapılan anket sonuçlarına çevrildi. Seçimlere 7 ay gibi kısa bir süre kala anket şirketleri de araştırmalarına hız verdi. ALEF araştırmanın açıkladığı son anket sonuçlarına göre ise AK Parti ile CHP arasındaki puan farkı giderek kapanıyor. Ayrıca, özellikle mülteciler konusunda çıkışlarıyla gündem olan Ümit Özdağ'ın genel başkanı olduğu Zafer Partisi'nin oy oranı da dikkat çekti. Sıralama değişmedi azalıyor azalıyor. ALF araştırma şirketi bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz diye sordu. 14-17 Kasım arasından yapılan araştırmaya 41 ilde 2150 kişinin katıldığı belirtildi. Son yapılan seçim anketine göre partilerin oy oranları ise şöyle. AK Parti %29,4 CHP %28,1 İYİ Parti %13,1 DDP yüzde 8,3, Milliyetçi Hareket Partisi yüzde 6,7, Zafer Partisi yüzde 2,5, Deva Partisi yüzde 2,4, Gelecek Partisi yüzde 2,2, Türkiye Değişim Partisi yüzde 2,1, Bağımsız Türkiye Partisi yüzde 1,5, Memleket Partisi yüzde 1,2, Yeniden Refah Partisi yüzde 1,0. Diğer partilerin oy oranı %1,3. Zafer Partisi Altılı Masanın dört ünü soldadı. Ankete göre %2-5 oy olan Zafer Partisi, Altılı Masada yer alan Deva, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Partiyi geride bıraktı. Millet İttifakı'nın oy oranı Cumhur İttifakı'nı geçti. Ankete göre ittifakların oy oranları ise şöyle. Cumhur İttifakı %36,1. Millet İttifakı %41,4 İlginizi çekebilir. İki farklı ankette iki farklı sonuç. Kasım ayının ilk seçim anketinde sürpriz. Oy oranları. Böyle anket sonucu ne görüldü ne duyuldu. Durun bıçak sırtı. Açık ara farklı geride bıraktılar. Anketler peş peşe geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, oy oranımız %40'ın ne üzerine oturdu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Son iki aydır AK Parti'nin oy oranı %40'ın üzerine oturdu. Fakat biz parti olarak bunu %45-46'ya çıkarabileceğimizi hesaplayabiliyoruz dedi. Şen, Siltte Partisi'nin ilk başkanlığınca düzenlenen 2023'e doğru şehir buluşmaları programı kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Parti olarak 2023 seçimleri öncesinde yaptıkları araştırmalara değinen Şen, son iki aydır AK Parti'nin oy oranı %40'ın üzerine oturdu. Fakat biz parti olarak bunu yüzde %45 45-46'ya çıkarabileceğimiz ile saklayabiliyoruz. Cumhurbaşkanımız da yüzde 52 oyu alıyor gözüküyor. Cumhurbaşkanımızın da 55'in üzerine çıkabileceği aynı analizlerden ortaya çıkıyor. Yani yaptığımız araştırmalar, bilimsel çalışmalar bize önümüzde daha alınacak oylar olduğunu gösteriyor diye konuştu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. 10 gündür. <gülüyor> Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saatdir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Değerli general, anket başlattı. Trump Twitter'a dönsün mü? Anketi başladı değerli general. Elon Musk anket başlattı. Trump Twitter'a dönsün mü diye Twitter'a satın alan Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk dikkat çeken bir ankete imza attı. Elon Musk geçimiz yıl hesabı kalıcı olarak askıya alınan eski ABD Başkanı Trump için Trump Twitter'a dönsün mü anketi başlattı. Haber. Haber. Dünya. Elon Musk anket başlattı. Trump Twitter'a dönsün mü? Elon Musk anket başlattı. Trump, Twitter'a dönsün mü? Tittere satın alan Tesla ve Spacain CEO'su Elon Musk dikkat çeken bir ankete imza attı. Elon Musk, geçtiğimiz yıl hesabı kalıcı olarak askıya alınan eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump için Trump, Twitter'a dönsün mü? Anketi başlattı. Tesla ve Spacain CEO'su Elon Musk, geçtiğimiz yıl hesabı kalıcı olarak askıya alınan eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump için Trump, dönsün mü? Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Titter'a geri dönmesine ilişkin bir anket başlattı. Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığından Trump hamlesi. Titter'a dönsün mü? Henüz sonlanmayan ankete katılan kullanıcıların %52-3'ü evet derken, %47-7'si hayır oyu kullandı. Musk, Twitter üzerinden, Trump, Titter'a dönsün mü? İsimli anketin saatte 1 milyon oy aldığını söyleyerek, Trump anketini izlemek heyecan verici paylaşımını yaptı. Twitter 9 Ocak 2021'de Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldığını açıklamıştı. İlgili ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Polisten ders gibi cevap geldi. Açılan Paçavra sonrası ortalık karıştı değerli izleyenler. Polisten ders gibi cevap geldi. Almanya'da açılan Paçavra ortalığı karıştırdı. Münih Türk, Türk gücü Bayer Münih maçı tatil edildi. Almanya'da dördüncülükten mücadele eden Münih, Münih Türk gücü ile Bayer Münih'in amatör takım arasındaki karşılaşmaya yaşanan olaylar damgasını vurdu. Bayarmen'in iki taraftarlarının üzerinde Kürdistan F.C. Bayar'ı taraftar kulübü yazan Paçavra'yı açmasının ardından Türk gücü yetkilileri Paçavra'nın kaldırmasını istedi. Çıkan olaylarda polis biber gazı kullanarak Paçavra'yı kaldırdı ve açılan aç, açanları uzaklaştırdı. Karşılaşma ise güvenlik gerekçesiyle tatil edildi. Spor. Spor. Futbol. Polisten ders gibi cevap. Almanya'da açılan paçavra ortalığı karıştırdı. Münih Türk gücü Bayern Münih maçı tatil edildi. Polisten ders gibi cevap. Almanya'da açılan paçavra ortalığı karıştırdı. Münih Türk gücü Bayern Münih maçı tatil edildi. Almanya'da 4. Lig'de mücadele eden Münih Türk gücü ile Bayern Münih'in amatör takımı arasındaki karşılaşmaya yaşanan olaylar damgasını vurdu. Bayern Münih iki taraftarlarının üzerinde Kürdistan FC Bayern taraftar kulübü yazan paçavra'yı açmasının ardından Türk gücü yetkilileri paçavra'nın kaldırılmasını istedi. Çıkan olaylarda polis biber gazı kullanarak paçavra'yı kaldırdı ve açanları uzaklaştırdı. Karşılaşma ise güvenlik gerektiği tatil edildi. Almanya'da 4. ligde mücadele eden Münih Türk gücüyle Bayern Münih'in amatör takımı arasındaki maç, çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi. O paçavra sonrası ortalık karıştı. Bayern Münih iki taraftarı üzerinde Kürdistan FC Bayan Taraftar Kulübü yazan paçavrayı açtı. Bunun üzerine Türk gücü yetkilileri paçavranın kaldırılmasınıydı. Taraftarın pankartı indirmemekte direnmesi üzerine çıkan olaylarda polis biber gazı da kullanarak pankartı kaldırdı. Münih polisinden yapılan açıklamada, pankartı kaldırmak için biber gazı kullanmak zorunda kalındığı ifade edildi. Bavyera Eyalet Futbol Federasyonu'nda çıkan olaylar sonrasında güvenliği gerekçe göstererek maçı tatil etti. En çok aranan haberler. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Bir anlık dalgınlık hayattan kopardı değerli izleyenler. Feci olay yaşandı. Bir anlık bir anlık dalgınlık hayattan kopardı. Elektrikli skuturla karşı, karşıdan karşıya geçmek istemişti. Sakarya'nın Adopaza ölçesinde kapalı olan bariyerlerden elektrikli skuturla geçmeye çalışan 21 yaşındaki genç kız, yolcu treninin çarpması sonrası olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Haber. Haber. Güncel. Bir anlık dalgınlık hayattan kopardı. Elektrikli scoterla karşıdan karşıya geçmek istemişti. Bir anlık dalgınlık hayattan kopardı. Elektrikli scoterla karşıdan karşıya geçmek istemişti. Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kapalı olan bariyerlerden elektrikli scoterle geçmeye çalışan 21 yaşındaki genç kız, yolcu trenin çarpması sonrası olay yerinde tecih şekilde hayatını kaybetti. Mitatpaşa Mahallesi Maliye Caddesi Aziz Duran Parkı mevkiinde bulunan Hemzemin Geçit'te meydana gelen olayda, Kapalı olan bariyerlerden elektrikli eski otelle geçmeye çalışan 21 yaşındaki Acel Ölmez, yolcu trenin çarpması neticesinde olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. İnceleme başlatıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken tren durduruldu. Bölgede yapılan incelemeler sonrası genç kızın parçalanmış cesedi, Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi Korucuk kampüsünde bulunan otopsi merkezine götürüldü.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 İçki içmeyin ölmezseniz Sa saatler kala ortalık fena karıştı değerli izleyenler. İki yüzlülük alkol ırkçılık. Dünya kupasına saatler kala ortalık fena karıştı. FIFA başkanı Ganni, İnternio ateş püskürdü değerli izleyenler. Nefesler tozlu ve dünya kupası için geri sayıma geçildi. Dev turnuvanın başlamasına saatler kala ortalık karıştıran aşamalar geldi. FIFA başkanı Ganni, İnpantino, 2022 dünya kupası ev sahipliği yapan Kataray yönelik Yapılan eleştirilerle ilgili bu tek taraflı alaki değer sadece iki yüzlüktür. 2016'dan beri burada kaydedilen gelişmeyi neden kimsenin görmediğini merak ediyorum deniz. Spor. Spor. 2022 Dünya Kupası. İki yüzlülük, alkol, ırkçılık. Dünya Kupası'na saatler kala ortalık karıştı. FIFA Başkanı yanlı Infantino ateş püskürdü. İki yüzlülük, <gülüyor> halkoğlu, ırkçılık. Dünya Kupası'na saatler kala ortalık karıştı. FIFA Başkanı Gianni Infantino ateş püskürdü. Nefesler tutuldu ve Dünya Kupası için geri sayıma geçildi. Dev turnuva'nın başlamasına saatler kala ortalığı karıştıran açıklamalar geldi. FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar'a yönelik yapılan eleştirilerle ilgili, bu tek taraflı ahlaki ders sadece iki yüzlülüktür. Dan beri burada kaydedilen gelişmeyi neden kimsenin görmediğini merak ediyorum dedi. FIFA Başkanı Gianni Infantino, Katar'ın ev sahipliğinde 20 Kasım 18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek Dünya Kupası'nın başlamasına bir gün kala başkent Doha'da basın toplantısı gerçekleştirdi. Organizasyona yönelik eleştirilere yanıt veren Infantino, göçmen işçi ölümleri ve insan haklarına yönelik tutumun nedeniyle Katar'ı eleştirenlere sert tepki gösterdi. Infantino, bugün güçlü duygular içindeyim. ''Bugün Katarlı hissediyorum, Arap hissediyorum, göçmen bir işçi gibi hissediyorum. Ben Avrupalıyım. Ahlaki dersler vermeden önce dünya çapında 3 bin yıldır yaptıklarımız ve önümüzdeki 3 bin yılda yapacaklarımız için özür dilemeliyiz.'' diye konuştu. Tek taraflı ahlaki ders, iki yüzlülüktür. Eleştirileri anlamakta güçlük çektiğini ifade eden Infantino, bu insanlara yardım etmeli, eğitime yatırım yapmalı ve onlara daha iyi bir gelecek, daha fazla umut vermeliyiz. Hepimiz kendimizi eğitmeliyiz. Birçok şey mükemmel değil ama reform ve değişim zaman alan bir şey. Bu tek taraflı ahlaki ders sadece iki yüzlüktür. Dan beri burada kaydedilen gelişmeyi neden kimsenin görmediğini merak ediyorum şeklinde konuştu. Katar'ı savunmak zorunda değilim. Avrupa ülkelerinin göçmenlere sınırlarını kapattığını, Katar'ın ise Hindistan'ı, Bangladeş ve diğer Güneydoğu Asya ülkelerinden gelen işçilere fırsatlar sunduğunu vurgulayan Infantino, eğer Avrupa bu insanların kaderini gerçekten önemsiyorsa Katar'ın yaptığı gibi bu işçilerin bir kısmının çalışmak için Avrupa'ya gelebilmesi konusunda hukuki yollar oluşturabilir. Katar'ı savunmak zorunda değilim, onlar kendilerini savunabilirler. Ben futbolu savunmuyorum. Katar ilerleme kaydettiği ve başka birçok şeyi de hissediyorum dedi. Bu, saf bir ırkçılıktır. Infantino, 12 yıl önce alınan bir kararın eleştirisini kabul etmenin kolay olmadığını ifade ederek, doğa hazır, Katar hazır ve tabii ki gelmiş geçmiş en iyi dünya kupası olacak. Ben elbette Katarlı değilim, Arap değilim, Afrikalı değilim ya da göçmen işçi değilim. Ama onları anlıyorum. Çünkü yabancı bir ülkede yabancı olarak ayrımcılığa uğramanın ne demek olduğunu biliyorum açıklamasında bulundu. Bir İtalyan olarak İsviçre'de doğduğunu, Kızıl saçları ve çillerin nedeniyle kendisiyle alay edildiğini söyleyen Infantino, Katar'da sahte taraftarlar olduğu yönündeki iddiaları da saf ırkçılık olarak nitelendirdi. Infantino, insanlar İngilizlere benzemiyorsa İngiltere'yi destekleyemez mi? Bu ırkçılıktır. Bu, saf bir ırkçılıktır. Dünyadaki herkesin istediği kişi için tezahürat yapma hakkı vardır diye konuştu. 3 saat içmeseniz de hayatta kalırsınız. Stadyum çevresinde uygulanacak alkol yasağına yönelik eleştirilere de değinen Infantino, Düst olmak gerekirse Dünya Kupası için en büyük sorun buysa hemen istifa edeceğim, sahile gidip 18 Aralık'a kadar dinleneceğim. Dünya Kupası'nda aldığımız her karar, Katar ve FIFA'nın ortak kararıdır. Şahsen günde 3 saat alkol içemezseniz hayatta kalacağınızı düşünüyorum dedi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Dünya Kupası öncesi tanıtım filminde yıldızlar geçildi. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Bir youtuber gözaltına alındığını duyurdu değerli izleyenler. Bir YouTuber Oğsan Uğur Ankara'da gözaltı alındığını duyurdu. Youtuber Ozhan Uğur, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda hakkında yakalama kararı olduğunu ve gözaltına alındığını duyurdu. Magazin, Magazin, Güncel. Ünlü Youtuber Oğuzhan Uğur, Ankara'da gözaltına alındığını duyurdu. Ünlü Youtuber Oğuzhan Uğur, Ankara'da gözaltına alındığını duyurdu. Youtuber Ozhan Uğur, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda hakkında yakalama kararı olduğunu ve gözaltına alındığını duyurdu. Baba Latinin sahibi Oğuzhan Uğur, Ankara'da gözaltına alındığını açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yakalama kararı çıkmış. Bu defa Ankara'da yakalandım ifadelerini kullanan Oğuzhan Uğur, daha sonra serbest bırakıldığını ifade etti. Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde çekildiği fotoğrafı paylaşımına ekleyen Uğur, yakalama kararı gerekçesini açıklamadı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana Haber Bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Günün videosunda bugün baba kızın mucizevi kurtuluşu, yüreklerin ağza geldiği anlar yaşandı değerli izleyenler. Baba kız hastane dönüşüne ölümden döndüğü korku dolanan kameralara yansıdı. Denizli'de kızını tedavi ettirdikten sonra eve dönmek isteyen babanın, Kullandığı otomobil tırın altına kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerasına ambiyan yansıdı. Haber. Haber. yaşam. Baba kız hastane dönüşünde ölümden döndü. Korku dolu anlar kamerada. Baba kız hastane dönüşünde ölümden döndü. Korku dolu anlar kamerada. Denizli'de kızını tedavi ettirdikten sonra eve dönmek isteyen babanın kullandığı otomobil... Tırın altında kalmaktan son an tutuldu. Yaşanan korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, Ankara asfaltı üçgen mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaattin Gümüş, Kızılmur Gümüş'ü otomobiliyle doktor kontrolü için Pamukkale Belediyesi Semt Polikliniğine götürdü. Poliklinikte doktorla görüştükten sonra dönüş yoluna geçen baba kızın içinde bulunduğu otomobil üçgen mevkiine geldiklerinde sol şeritte seyir eden al hakimiyetindeki tırın üstlerine geldiğini fark etti. Tırın çarpmasıyla direksiyonunu sağ kıran sürücü Alaattin Gümüş, yoldan çıkarak durabildi. Araç içinde bulunan baba kız ölümden dönerken, yaşanan kaza ve aracın yoldan çıkması çevredeki güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alındı. Tırın sıkıştırdığı otomobilinde hasar meydana geldiğini belirten sürücü Gümüş, dün sabah 09.00 civarı kızın Nur Zeybek kavşağındaki hastaneye doktor kontrolüne götürdü. Dönüşte normal şeridimde ilerlerken, arkadan gelen tır bize çarptı. Biz refleksle sağa kaçtık. Allah korusun ölümden döndük. İkimiz de ölebilirdik. Tır bizi altına alsaydı. Bu tır terörüne dur denilmesini istiyorum diye konuştu. İlla... Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ömür. Değerli dostlar ana haber biltenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Son aşamaya geldi otomobil alacakların beklediği tarih belli oldu değerli izleyenler. Azdemen Maliye Bakan Nuretin Nebahat'ı duyurmuştu. Otomobilde matrah düzenlemesinde tarih belli oldu. Sıfır otomobil almak isteyenlerin gözü kulağı matrahla gelecek haberlerdeydi. Merakla beklenen matrah düzenlemesi bir aralık tarihinde yürürlüğe gireceği öğrenildi. Bakan Nebahat daha önce yaptığı açıklamada öteye oranlarda değişiklik olmayacağını, matrah düzenlemesi yapılacağını söylemişti. Finans, finans, ekonomi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebat'i duyurmuştu. Otomobilde matrah düzenlemesinde tarih belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebat'i duyurmuştu. Otomobilde matrah düzenlemesinde tarih belli oldu. Sıfır otomobil almak isteyenlerin gözü kulağı matrahla ilgili gelecek haberdeydi. Merakla beklenen matrah düzenlemesinin bir aralık tarihinde yürürlüğe gireceği öğrenildi. Bakan Nebat'i daha önce yaptığı açıklamada ÖTV oranlarında değişiklik olmayacağını, matrah düzenlemesi yapılacağını söylemişti. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün Otomotiv Etkili Satıcıları Derneği, Boydar, temsilcileriyle bir araya geldi. Oyder Başkanı Altuğ Erciş ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerinin katıldığı görüşmede sektöre ilişkin fikir alışverişinde bulunurken, otomobildeki matrah düzenlemesi de gündeme geldi. Ağ muhabirinin edindiği bilgiye göre Bakan Nebati, görüşme sırasında otomobilde matrah düzenlemesinde son aşamaya gelindiğini ve uygulamanın bir aralık itibarıyla hayata geçirileceğini ifade etti. Kapsamlı bir şekilde ele aldık. Nebati, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda ise, istişare odaklı görüş ve önerilerin yanı sıra devreye aldığımız uygulamaların çıktılarını kapsamlı bir şekilde ele aldık ifadelerini kullandı. Bakan Nebati daha önce yaptığı açıklamada, ÖTV oranlarında değişiklik olmayacağını, matrah tarafında düzenleme yapılacağını açıklamıştı. A. g Eylül-Ekim tasım fiyatları c 312 puretaj 83h HP 5 ilerimanı FL 461461461 bin Türk Liası C ise 15 bu ehdi 100 HP6 ilerimanı FL 507507507 bin Türk Lirası C ise 15 100h HP6 ilerimanı EL Bon 519519519 bin Türk lirrası citroe ama 6 KW elektrik motor 219224224 bin Türk lirrası Eylül Ekim Kasım fiyatları. Yeni Sandero John Ford 1.0 Turbo Tronic 90 B V 4164.904.167.904.185 bin Türk Lirası. Yeni Sandero Stepway John Ford 1.0 Turbo 90 B V 4150. 1458 1475 900 Türk lirası yeni Sanderos Tepay, John Ford 1.0 Turbo Eco 100 bd D 469 1472 1490 Türk lirası dacı yeni Duster John Ford 1.0 Turbo 90B 4X2 483 1489 599 900 Türk lirası. Fat Eylül Ekim Kasım fiyatları. Egea Cross Street 14 Fira 95 AH D4 150.900 4 149.900 4 Egea Cross Street 14 Fira 95 AH plus paketli 467 bin400 Türk Lirası Egeas ve 14 95P benzin manuel 389900 389900 3 195900 Türk Lirası Ege Ayas 14re 95h HP benzin Manuel Plus paketli 430 bin200 400 436500 Türk Lirası Ege asitlik 14 95h HP benzin manuel 436900 436 6.900 442.900 Türk Lirası Fiat Panda Cross 1070 HDP idmanı E4 175.904 Türk Lirası Fiat Panda Urban 1070 HDP idmanı E4 160.900 4, 160, 4, 160, 1900, 4 160, Türk Lirası ayında Eylül Ekim Kasım fiyatları e110 MP567 PS 23130 1500 3130 Türk Lirası E110 MP567 PS AMT 370 33373 bin Türk Lirası iyi 11 84p ile AMT 385 385 Türk Lirası 21.4 24 6 ileri düz ejım 437 Türk Lirası 21.4 24 6 ileri otomatik atım 470 Türk Lirası 21.4 24 6 ileri otomatik Fiyatı ile 479.500, 479.500, 479.500 Türk Lirası Bayon 1.4 MHP, Manüel 472.472.472.000 Türk Lirası. Genel ekim kasım fiyatları. Tucanto Feel 10L 67 PS AMT4 143.400 143.400 143.000 Türk Lirası Tucanto Live 10L 67 PS AMT4 150.400 150.400 150.000 Türk Lirası Tucanto Comfort 10L 67 PS AMT4 160.400 160.400 160.000 Türk Lirası Tucanto Feel 12L 84 PS AMT4 160.400 160.400 160.000 Türk Lirası Renault 12L 84 4 DS 200 cool, benzin manuel 4 150 2004 166.400 171.000 Türk lirası. Nutusu basıldı. Eylül Ekim Kasım fiyatları. Space Star 1.2 Intense CVT benzin otomatik 4 170.000 225 4 193.604 Türk lirası. Nisan Eylül Ekim Kasım fiyatları. Micra 1092 PS Tronic CVT Tekne 591-1300-585-1600-593-1100 Türk Lirası. Opel Eylül İkim Tarsım Fiyatları. Corsa 1 2 Benzinli MT 575 HP Almanya 4 199 19104 199 19104 199 19100 Türk Lirası. Crossland 1 2 Benzinli MT 630 HP İspanya Almanya 5 174 19105 174 19105 174 19100 Türk Lirası. Cit Eylül 15 Fiyatları. Yeni Hıbıza 1.0 Evo 80 HP istiyle 450 bin 450 bin 480 bin Türk Lirası. Renault Eylül-Ekim fiyatları. Renault bir <gülüyor> 10 65B ve 410341304138 bin Türk Lirası Renault Clio Touch 10 Tronic 90B ve 510651165126900 Türk Lirası Talyant Joy bir RC 65B ve 410341034103003 bin Türk Lirası Talyant Joy bir Turbo <gülüyor> Tronic 90B ve 510751075112 bin Türk Lirası Meden Sedan Joy 103C 140B ve 510 139.549.559.000 Türk Lirası Toyota Eylül-Ekim fiyatları Yaris 1.0 Vision Benzin 482.6154.197.154.197.150 Türk Lirası En çok aranan haberler Mıst piyasalarında oluşan tüm verileri ait telif hakları tamamen hızlı ait olup bu veriler tekrar yayınlanamaz Pay piyasası Borçlanma araçları piyasası Vadeli işlem ve opsiyon piyasası verileri bu kaynaklı en az 15 dakika. Ve diğer güzel ana boğa verimizle birlikte tarkhaber.com ana haber sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemiz olan tarkhaber.com'a bekleriz. Sitebizde yer alan reklamlara tıklayarak bize destek verebilirsiniz. Daha mutlu daha